Havanın dumanlı, vaktin dar olduğu bir zamanda bu sözü bir gül gibi bıraktın yüreğime, içim içime sığmıyor. Şimdi sana dairim, ölesiye tutkulu, ölesiye şairim. Tarihe gömüyorum acıyı ve ölümü. Yenilgiyi, zafer şarkılarına. Çünkü sen geldin, kumrular geldi. İçim içime sığmıyor. Umrumda mı sanki ayrılık trenleri? Ay tutulması, rasathaneler. Aşkın değerini düşüren darphaneler. Başbakanın Amerika evleri. Umrumda mı sanki... Sen geldin, çöllere yağmurlar geldi. Bana göre değil Küba'nın çiçekleri. Yeni bir skandal senaryosunda, şaşkın bir İngiliz prensesin yıkılan hayalleri. Bana göre değil kavga. Uygarlığın kriz noktalarında. Gurbet kokan bir hayatım var benim. 93 harbinden kalma sokaklarında, İkinci sonrası sirenler çalar. Eritir dağların kirli kırını. Susuz bir denizde hırçın dalgalar. Deler karanlığın kulak zarını. Sen geldin ve fakirli uygular geldi. Ya komozlar oynaşır sularda. Benim de sırlara ermek çağımdır. Buzlar vadisinde bir gelin sevda. ''Sevda benim özgül ağırlığımdır. Sen geldin güvertelere. Umut yükleyip boşaltan gemilerin. Hindistan cevizi kırdığı limanlarda erimiş kaptanlara muhabbet duyan meczup tayfalar geldi. İçim içime sığmıyor. Çünkü hem sen geldin hem bahar geldi.''